Her gün çömel, daha sağlıklı ve uzun yaşa. Uzun süre oturmanın sağlığınıza zarar verdiğini duymuşsunuzdur. Her şeyde olduğu gibi oturmanın da fazlası sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki bu zararı azaltmak için ne yapabiliriz? Oturmak kötü değil. Aslında daha çok nasıl ve ne kadar süre oturduğunuz önemli. Uzun süre oturmak birçok kas grubunu kapatarak vücut ağırlığınızı sadece tek bir yere odaklar. Bir de buna yanlış şekilde oturmak eklenirse durum daha da zarar verici oluyor dik bir şekilde oturmalıyız, yoksa vücut ağırlığı bel'e odaklanıyor. Uzun süre oturma nedeni sağlık problemleri 21. yüzyılda özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ciddi artış gösteriyor. Bugün yapılan araştırmalar bize sağlıklı oturma şeklinin çömelme pozisyonu olduğunu gösteriyor. Çömelme hareketi iki şekle ayrılıyor. İlk olarak ayakları bükerek dizilerin üzerine oturmak. İkinci olarak dizileri ve ayakları büküp, ayakta dengede durarak çömelmek. Çömeldiğiniz zaman, ayak kaslarının aktif hale geldiğini görüyoruz. En önemlisi dengede durmanın geliştiği, kilonuzun vücudunuz tarafından eşit olarak dağıtıldığı ve kontrol edildiği bir duruştur. Çömelerek oturma, insanlık tarihinin büyük kısmında tercih edilen dinlenme yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Çağlar boyunca insanların dinlenmek, çalışmak, yemek pişirmek, iletişim kurmak, tuvalet ve banyo ihtiyacı için çömelme hareketini kullandıkları ortaya çıkıyor. Yapılan antropolojik araştırmalarda atalarımızın bugünkü insanlardan çok daha sağlıklı bir vücutları ve sağlam omurgaları olduğunu gösteriyor. Sandalye, koltuk, kanepe gibi icatlar ile bizler bu dinlenme yöntemini unutmuş durumdayız ve rahata çok alışmış bir hayat tarzı yaşıyoruz. Anatomik olarak doğal olan çömelme günümüzde insanlara zor bir hareket olarak gelmeye başladı. Hatta çoğu insan çömelmeyi rahatsız edici buluyor. Çağlar boyunca çömelme dünyadaki en doğal dinlenme şekli olarak kullanıldı. Çömelerek vücudunuz dinlenme halindeyken dahi kaslarınızın uyarılmasını sağlayabilirsiniz. Günümüz insanları olarak uzun süre oturarak geçirdiğimiz zamana bakarsak durumun ne kadar ciddi olduğunu görüyoruz. Sağlık uzmanları, çok uzun süre oturmanın sağlığa zararını yeni sigara içme modeli olarak görüyorlar. Yani çok uzun süre oturmak, sigaranın verdiği zarara eşit oranda insan sağlığını bozuyor. Bunun nedeni, kasların, kemiklerin, eklemlerin ve diğer dokuların artık doğal olarak kendilerini desteklememesidir. Gittikçe zayıflamasıdır. Yapılan araştırmalar, gün içinde çok uzun süre oturan insanların aktif insanlara oranla ölme olasılığının iki kat fazla olduğunu gösteriyor. Hareketsiz insanların dışında spor yapan insanlar da eğer günün büyük kısmını oturarak geçiriyorlarsa bu risk grubuna dahil oluyorlar. Dünyanın en uzun ömürlü insanları incelendiğinde farklı olarak yaptıkları en belirgin özelliklerin çömelerek ve ayakta geçirdikleri zamanın oturarak geçirdikleri zamandan fazla olduğu bizleri şaşırtıyor. Yapılan incelemelerde bacak kaslarının çömelme hareketiyle çok daha fazla büzüldüğünü ve yürüyüşlerde olduğu gibi neredeyse %40 oranında daraldığını gösterdi. Uzmanlar, çömermenin ayakta durmaktan daha fazla kas aktivitesi gerektirdiğini söylüyorlar. Hayvanlarda yapılan araştırmalar, kasların hareketsiz hale getirildiğinde ve büzülmediğinde dokuların yağları parçalayan belirli enzimlerin daha az üretildiğini ve bunun da hayvanlarda kolesterol ve diğer kardiyovasküler problemlerin programların birikmesine yol açtığını gösteriyor. Düzenli çömelme sağlıklı kalçalar anlamına geliyor ve sağlıklı kalçalar da sağlıklı bir omurga karşımıza çıkartıyor. Omurga ise insan hayatı için çok büyük bir öneme sahiptir. Omurga, göğüs kafesi ile birlikte kalp ve akciğer üzerinde yaptığı koruma sayesinde doğru nefes almamıza ve kalbimizin de sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Merkezi sinir sisteminin en önemli bölümlerinden biri olan omurilik de omurganın içinde yer alıyor. Bu da omurganın önemini daha da arttırıyor. Uzun süre oturmayı azaltmalı ve düşük kas aktiviteli yanlış dinlenme şeklimizi yeniden düzenlemeliyiz. Bundan sonra evde, ofiste uzun süre oturmak yerine zaman zaman ayakta durur ve belki de günlük kısa sürelerle çömelirsiniz. Çömelme hareketini kısa sürelerle de olsa her gün yapmalısınız. Çömelmeyi günlük bir alışkanlık haline getirin. Günlük olarak az da olsa yere çömelin. Lütfen herhangi bir rahatsızlığınız varsa ilk olarak doktorunuzun uyarılarına dikkate alın ve iyileşmeden ve doktorunuza danışmadan hiçbir hareketi denemeyin.